Yani, yani, Ama e, sonuçta bazı şeyler böyle sekteye uğrayabiliyor. uğrayabiliyor. Evet, Bu da yani bunun telafi etme yoluna gideceğiz artık. Zaten. Bakalım ya, inşallah hayırlısı öyle, olur. Hayırlısı olur. <gülüyor> hani sen bilirsin futbolcu geçmişinde var abi. Hani derler ya önümüzdeki maçlara bakacağız. Aynen öyle. Önümüzdeki maçlara <gülüyor> bakacağız. Yani geçen geçti yapacak bir şey yok. Yani, yani zamanlar kaybedildi ama çok şey değil yani çok takılacak şeyler değil bence. İnşallah bu zaten Türkiye'de olabildiğince düşmeye başladı. İnşallah kurtuluruz da bir an önce. Yolumuza bakarız yani çünkü bunlar olacak şeyler oluyor da zaten. E tamam yani yani her zaman rahatlık yok. Aynen <gülüyor> rahatlık yok. <gülüyor> Bize rahatlık yok. <gülüyor> biz biz en azından olarak iki kat etkilendik. O apayrı bir şey zaten. Aynen aynen. Amin şimdi e, Oğuz Amin ile de geçen bu konuyu konuştum. Engelli grupları grupları ayırabilirsek, bak diyorum ki benim düşüncem şu abi, ne kadar katılırsın, ne kadar katılmazsın, onu bilmiyorum. Abi, ee, engelli eğer kendisi rahatlıkla tekeleki standaliyede da oturabiliyorsa, e, daha çok sosyal hayata katılabiliyor. Evet. E, ve, daha çok, ee, nasıl diyeyim, e, daha çok çevresi oluyor. Ve arkadaşı oluyor. <gülüyor> Ama engelli sağlıkla tekerlekli standartları oturamıyorsa ne çevresi vardır ne de arkadaşı vardır. İşte bilgisayar kullanabiliyorsa veya bir telefon kullanabiliyorsa orada da e, ben bu itenin e, ortamında çok olduğum için şunu söyleyebilirim. Mesela ben 10-15 yıldır yapmadım şey kalmadı. Yani evet. yapmadım şey derken e, internette e, ne kadar faydalı olabilir çabasındaydım e, ama... E, dışarı çıkmayınca veya etrafında destekçin olmayınca tek başına hiçbir şey yapamıyorsun. Benim gibi yatarak engellerin dışarı çıkmazdı. Ee, en az iki kişidir. Evde ve erkek olmalı. Bu e, tabii ben rahatlıkla oturamadım için kelime özel bir Tasarım ee, dediğin de, ki de sandalye yakturdum sen abi gördün mü bilmiyorum da gördüm gördüm <gülüyor> gördüm onu üstünde <gülüyor> uzanıyorum ee, Tabi bu. Ee, yapma süreci de bile zorluydu ama yaptık. Sıkıntı oldu biraz ama açtık sıkıntıları. Sağolsun Kanada bir arkadaşım var. Sayılı arkadaşlarından biri. Senin arkadaşın çok ama. Abi arkadaş çok, çok da. Sağlamamıyorum abi ya. <gülüyor> <Ha>, Yavuz <gülüyor> ya, o hayatın içinde de aynen öyle Yani onu sadece ya, biliyor biliyorum. <gülüyor> biliyorum biliyorum. Yani e, Samsun e, e, abimiz evet, eski ototamircisiydik. Evet. evet. O da engelli. Sonradan engelli olmuş. Buradan ona da selam olsun. Selamlar, adı. selamlar. <gülüyor> selamlar, Allah razı olsun. Ee, yani o onun vasıtasıyla o DG'deki iki tasarım olarak çıkardık. Ondan sonra, 2013'te sonra ben ufak ufak dışı, dışarı çıkmaya başladım. Tabii kısıtlı e, e, dönemlerle. Demin de dediğim gibi iki kişi olmayınca benim gibi de dışarı çıkamıyordu. Yani e, sen şey anlamında diyorsun. Yani e, iletişim anlamında, dışarı çıkma anlamında, faaliyet anlamında, sosyal yaşamın içinde olamama anlamında bahsediyorsun. Yani bence evet. de öncelik zaten e, hani yatalak hastalara zaten verilmeli. Aslında bunun bilincini de. Evet. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Sıkıntı var. Ee, dediğim gibi hani çok fazla ee, iş, Abi, iş, i̇nsan bir, bir, bir oku, okur mu? Dans ile ilgili bir şey soracağım. Doğru. Kay. Kay. Kay ne? Doğru anlıyorsun. Açıyoruz, değil mi? Her şey açılıyor. Yani ee, anlatmak e istediğim e şu. De yok. Dediğin, dediğin noktalar doğru. Ama mesela biz mesela onunla ilgili arkadaşlarla konuştuğumuzda şöyle bir şey düşünüyorduk. Zaten kış mevsimi olduğu zaman tabii bu yardım gerekiyor. Yavuz yani yardım edilecek, belli fedakarlıklar yapılacak bunlar olmazsa olmaz zaten. Yani oturduğun yerde bir şey olmayacak. Olmaz zaten. Yani Allah'a şükür ki internet de var. Yani ben interneti yani böyle çok tasvir eden biri de değilim ama. Mesela... Senin gibi böyle çok olumlu kullanan insanlar var mesela. Çok abi büyük bir avantaj. Yani abi. şimdi sen ciddi arkadaş potansiyeli edinebiliyorsun. Orada düşüncelerini söyleyebiliyorsun. Yani bu tartışabiliyorsun. Bu ciddi bir bağ demek ki yani. Ama bu şeyi karşılamaz tabii ki. Yani senin normal hayatta içinde olman, yani dışarıda olmanı karşılamıyor. Anlatabiliyor muyum? Sen dışarı çıkman lazım. Yani ben bunun farkındayım. Yani bu, bu çünkü aynı ortamda sürekli kalmak çok ciddi anlamda e, yorabilir insanı. Yani e, aynen öyle. Şimdi biz işte kış aylarında bunu yapamadık ama şimdi normalde biz bahardan hemen sonra düşünüyorduk. Hani evde e, kalan hastalarımızı nasıl getirebiliriz diye. Hani bunu sık sık yapamayabiliriz. Yani her gün, biz zaten haftada iki gün ders veriyoruz mesela her öğrenciye ama bir günde böyle hani bahçeye getirebilsek ki bahçe düzenlememizi çok iyi yaptık. O yüzden zaten böyle ferahlasın istiyoruz. Yani biz ara ara böyle şeyler yapmaya niyetimiz var ki hani en azından orada bir deşarız olabilsin. Orada sonuçta mesela sen adalet hocamla çalışıyorsun. Abi, beni belki abi tanımıyorsun. soru geldi sanırım, bir baksana abi. Bizim dansımız halaydır. Yavuz abi ile bir halay çekmek isteriz. Haydi abi. Her türlü olur diyorsun, değil mi? <gülüyor> abi, yani biz halay çekecek potansiyel var ama... <gülüyor> potansiyel var, yani o, illaki bir yolu bulunur ya. Hayırlısı. <gülüyor> yani bu tarz şeyler düşünüyoruz. Bu biraz şeyi arttıracaktır diye tahmin ediyorum. Yani moral olarak da arttırır biraz daha mesela okuldaki en basitinden söyleyeyim. Yani çalışanlar, hocalarla hepsiyle tanışmış olursun. O ayrı bir hava katar diye düşünüyorum. Zaten içeriden çıkarmak gerekir yani. Bu, bu şart. Çünkü evet. e, o kadar fazla içeride kalmak zaten ciddi anlamda moral bozukluğuna da sebep oluyor. <gülüyor> Şu, Abi bu e, sokağa ya yasağı oldu olanı millet kafayı yemiş ya. Değil mi? Bak şimdi mesela onu kıyasladığın zaman ne kadar ciddi bir fark var. Belki seni daha anlayabilir insanlar şimdi. Benim, benim için umurumda olmalı. Evet. Ama insanlar çok ciddi sorunlar yaşamaya başladılar. Milletin psikolojisi bozulmuş abi. Zor yani. Şimdi insan farklı bir varlık, sürekli bir değişkenlik istiyor. Aynı ortamda bulunmak yani istedikleri kadar rahat bir ortam olsun. Çok önemli değil bu ama o artık hapse dönüşüyor onun için. Doğal olarak evet. insanların sürekli bir hareketlilik katması gerekiyor kendi hayatına. Ama şimdi böyle düşündüğün zaman hani bu imkanı olmayanlar ne yapacak? Yani bu gözle baktığın zaman bence biraz insanlara empati kurarsa çok daha rahat anlayabilirler sizi yani.